küçük o, ya. Çok Ben Aha. Kardeşim. Ya ben ortada niye başladım? <gülüyor> kendime <gülüyor> takıldım <ona> <gülüyor> <çirkin>. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaldım? Ya Nasıl iki kişi kaldı? <gülüyor> çuf, çuf Nasıl 2 kişi 8 <gülüyor> kişi kalamazdı herhalde. Ben moment'ı anlamadım Çağrı mı o? Taşmaya kaldık. Oh be. Hadi içeriden geçelim. Gittirelimiz ya. Ya çok kötü Çikirin. yerde başlıyorum ya. Ah! Ya ne oldu? <gülüyor> ya çok kötü ya. oynadım ben bu oyun. Çuf çuf. Zilisiz zaten. 5 el alsam ben kesin. <gülüyor> oh. <Ay>. Savi? <gülüyor> Lan Savi. İki, <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi siktin belanı ama. İzle. Ya be abi ah, ya ne cool ya <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam dur abi tabii <gülüyor> Allah yastım oraya Arapçamını <gülüyor> budur sonucu olmuyor tam sonucu e. Finito. kim sonucu sabi abi orospu çocuğu sabi vur vur vurdu öldür gel Sami. kim bu evet. sik, sik, İçerideki. dışarıdaki gel kurtar orospu çocuğu kendam ben çok mini gemi yalıtık kazanmış bakayım ne ben bir win, bir win ikinci olmuşum ben. Aa, abi üç win <gülüyor> Bir oyun kazanmışım şimdi. <gülüyor> ben de bir oyun kazanmışım. Abi ben mesela iki oyun kazanmışım, nasıl ben sunuyordum ya? Işşş. Kralım ben, çok, eğlenim çok eğlenim kötü yapmışsın işte. Kralım ben. Allah Allah. <gülüyor> İçerideki zekalı. Ne yapıyorsun lan? Kralım A ben. A Sami o zaman bir ceza. Neyin kralısını? Köle. Şarkı söyleyeceğim. Abi başaramadım. İkido'dun. Hayır öyle değil. O şarkı mı salak? Allah Allah. Aç kral. O zaman neydi bıraktığımız şarkı? Bu benim masalım söylesin. Evet, bu benim masalım söylesin. Aksın ben onu. Ben o kadar inceye gidemem. Söyleyeceksin, Söyleyeceksin. Bu, Söyleyeceksin. Ben Söyleyeceksin. bu benim masalım karaoke. Yazıyorum söyleyemem abi. Söyleyeceksin. Nasıl? Söyleyeceksin. Bu benim masalım. Cennetten çiçek mi topluyorum yapayım mı ben çok seri? Tamam yap. Dur bekle. Ya tamam. Cennetten çiçek topluyorum. Ama bu nasıl olur oğlum? Ama full söyleyecek yani. Ananın amını söyleyeyim bir de buraya. Şey ya. <gülüyor> ben mi kaybettim onu? Söyle, it kendini. Hadi. Oğlum ben ben o kim burada Eren'in altı çeyreği çıpak koşma ya. Karaoğlan ki hadi. Sabi ben eşlik Hayır, edeceğim yani. sana. Sabi ben eşlik Koçum edeceğim haydi. sana. Ama biri eşlik et. Değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lan yedilamunun. Dur. Benim masalım sözleri. Ay ya onu söylemem mi? Hadi hadi. Nasıl Hadi. Oğlum bak şöyle yapacaksın. Hoş hadi geldin burası sihirli bir dünya Bunu yapamıyor musun Sami? Aa Ne <gülüyor> yapacaksın? Ya bu ne mızıkçı? Hoş geldin oğlum. Gerçekten o, mısın? Bu ne mızıkçı? Ya bana ne ya Kendi bana ne konuşuyor? Aleyna arası umarı gerçek hem rüya ya. Hadi Sami! İçimde az yine saklı Allah'tan Leo sonucu olmamış Sami hadi Ferit şarkıyı bilmiyorum Dinlemedim. Nasıl bilmiyorum ya? Abla Google Google'a, Google'a yaz. Ama tınısını bilmiyorum. Bak işte yaparım, öğretiyorum. <gülüyor> Bak. Dinliyorum. Hoş geldin. Burası... <gülüyor> <gülüyor> burası sihirli bir, bir dünya. Bak. Burası sihirli bir dünya. Gezegenin adı Alena. Olurum ara sıra, hem gerçek hem rüya, bilmezler. Ya içimde i̇çimde varmış zaten. Ha. Bu ne? Hep birlikte i̇çimde söyleyelim saklı. Hayır hep birlikte. Diyorlar benim için farklılık. Evet, evet. <gülüyor> Aslında hep Rusya de çok haklı. Çok haklı, çok... Evet. Ha, hayır, Ke Burayı yaparsın. Ya. Kendime göre akışım var. <gülüyor> Hadi burayı yap. Hayır, <gülüyor> Ya amına koyayım Sami ya. Çocuk Sami. Var çocuk ya. Babam bir şey yok abi. Onun ne dedi? De Orospu çocuğu. Anan okulun ananı götürdün sen Tamam sikir. bir tane şarkı söyle onu, onu yap, onu yap bari. <gülüyor> onu yap bari. <gülüyor> öyle dediler şey ya. Bak iş. Işte. ya. Hadi bir şey söyle onu söyle sami, bari. Adam bana bir şarkı abicim hadi artık. Hadi. Ee, sana bir şarkı hemen abi. Heştik müzikçi sami. Bana bir şarkısını söylesin diyorlar evet bana bir şarkısı. Var mı? Var. Bana bir şarkısı Bak bu, geceye, yemek sepeti bana, bana bir, sana bir sana ne edeceğim. lazım? Bana bir kola Jix çikolata lazım. Bana bir muz avokado. Bana bir kola Jix çikolata lazım. Bana Evet evet Sami bunu söylersin. Bunu, Hadi. Buna bunu, bunu let's go let's go. Hazır mısın? Ama tamam. Ne yapıyorsun? Notalarına mı bakıyorsun orospu çocuğu? Allah tamam. Söyleyeceğim. <gülüyor> attığını <hazırız gülüyor> direkt. Allah Allah ya. <gülüyor> Hadi sıfırdan Siben başlatıyorum. Söyle artık lan. 3, 2, 1 başlattım. Nerede girmeyi planlıyorsun şarkıya? Olur, ol, ol. Bana Olur, ol, gelmedi ama bakayım, hadi yeni gel. Olur, ol, ne ya ne ya. Ama Ferit durdurma ya. Ya oğlum yayından ne yapıyorsun? <gülüyor> oğlum Ferit 3-2-1 dediğinde sen de başlatacaksın. Sen de başlatacaksın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Allah ya ya. Ya Allah'ım ya, <gülüyor> ya. <ooo, gülüyor> gel. gel, ya. ya. bana gelmedi diyor ya. Amak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi. Televizyonun sesini kıtsağım ya. Onu yapamayayım. Hadi 0, 3, 2, 1. Valla cipsin kata lansım, bana dimus avokandona lansım. Devam, devam. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. B Sami, Sami. Sami, Sami. Bir dakika. Bir dakika, Sami trolleme. Bak sonuna kadar söyleyeceksin, sonuncu oldun. Cezan bu senin. Başa al. Manava gitmiş pezemek sağ. Monova vallahi. Bobo lazım. Monova ya. Aynen, esnafla konuşuyormuş gibi konuşma. Şarkı Hakikaten söylüyormuş gibi söyle. Şey Hadi. Ama bir dakika. Bir dinleyim Kendim bir dinleyim. <gülüyor> bot'tan açayım mı? Ya Sami, dinlemene gerek yok. Ne kadar zor olabilir ya. <gülüyor> Aynen açalım mı? Aynen açayım bot'tan. Aynen bot'tan aç. aç. Ha. Hadi Sami. Gıpı kavak cips çikolata lazım. Bakumuz. Aber hatabirim lazım bana bir süt. Sen de peynir lazım. Bir daha <gülüyor> baştan açıyorum. Hazır mısın? Yoruldum. Hadi. Açtım. Evet. Skiplemen lazım o. Evet, oğlum. geçmem gerekiyor. Özümcüm. Oha. Ha. Ne <gülüyor> <gülüyor> <Biz gülüyor> oldu? Skip yazabilir miyiz? <gülüyor> oğlum. Farklı bir şeyler açılmasın ha. Ne oluyor ya? <gülüyor> yok yok. Sende nasıl yetki yok ya? Heh Ay. geldi. Sami. Ya Sami. Sami. Abi bilmediğim şeyi nasıl soruyordun derim <gülüyor> ki ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen salaksın gerçekten savaş kılıyor ya. Sami. Övrünü bilmek için inanılmaz ya. Ya, <gülüyor> canım, ya. Bak, 30 30 içine ya söylüyor abi. ya. İçine söylüyor. O <gülüyor> neydi <gülüyor> Önce yani bilmiyom. Önce yapıyo bak. Önce yapıyo bak. Sami yapıcaksın hadi. Hadi Sami. Ver baştan. Veriyorum. Bak mikrofon falan kapattı sanki sahneye çıkıyor. <gülüyor> Geldim. Hadi. Hadi. Abi bak. Anlamıyorsunuz. Ya, Anlamıyorum amınakoyim ya. Bir Lan bir ne şey bakıyom. Şey. Çıkıldan ben... kola var amınakoyim. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıldan da <kola> var amınakoyim. Çıkıldan da kola var. Çikolata, kola diyeceksin. Sen söyle, sen söyle. Hayır <gülüyor> oğlum, sence <gülüyor> Ya Eren, Sami, Sami, bak sen söyleyeceksin. Abi tamam söyleyeceğim de ama bir durun ya. Tamam duruyor. Sözlere yazayım ben sana dur. Bana bir, bir şarkı. Dakika, bir dakika sonra geliyorum oğlum. Ya bu bot sustur abi şunu. Tamam yeter söylemiyor. Yev <gülüyor> Smith, Yev Porsche Sami. <gülüyor> Hader <gülüyor> be. Hadi. Tamam, baktın? Hazır mısın? <gülüyor> Levkas sözlerini yazmaya gitti dışarı. Yok lazım. Abla. Şurda değil. Bak. Ne yapıyorsun abi? Aruz veznesiyle mi söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok, aşkına. Bana Makamı buluyor kanka şu an o. Makamı mı arıyor? Aynen, ya. aynen. Bu bunu söylemek zorunda mıyım? Evet. Evet. Doğru ya sponsorluk abi, iptal edecek şimdi yani gerçekten bir iptal bir edecek sponsorluğu <gülüyor> ya. Tam ben başlıyorum. Başla. Ritim al, ver abi. Veriyorum Bana botu. bir kola cipsi Dur al, bir geri zeka al. Biz gelsin. Dur, dur, geri geri akapella yok. Açtım bottan. Hay bottan açma. Ferit sen 3 2 1 de ben, sen de yayında başla tamam. ben ya, de tamam, başlayacağım. Tamam tamam tamam. Kapat botu. Dur susturdum botu. 3 2 1 başla. Evet. bana bir kola cips çikolata lazım bana bir abi kola lazım bana bir süt soda peyniri lazım napmak lazım napmak lazım? lazım devam devam listeye <gülüyor> yazayım mı dur dur devam bizde deterjan şampuan lazım tırnak <gülüyor> ayran lazım napmak lazım ne yapmak lazım. Ne yapmak lazım? <gülüyor> daha da söylemem <gülüyor> amına <onlara> koyayım <gülüyor> soda peyniri ya <gülüyor> market listesi yazdı ya diyelim mi amın ne istiyorsun orospu çocuğu bırak yap senası <gülüyor> <gülüyor> tamam Soda şimdi alındı. şimdi arkadaşlar bugün elimde ya. elimde 100 tane evet. kod var abi